A alt indis n, n kare eksi 10 bölü n artı 1 e eşitse, A alt indis 4 artı A alt indis 9 ne olur? İsterseniz A alt indis 4 ile A alt indis 9'u ayrı ayrı düşünelim. Evet, A alt indis 4 ile başlayalım. Burada dördüncü terimden bahsediyoruz. Yani alt indiste verilmiş n yerine n yerine 4 gelecek. Aynı şekilde eşitliğin diğer tarafında da n gördüğümüz yerlere 4 yazacağız. 4 kare eksi 10 bölü 4 artı 1. Bu işlemin sonucu ise 16 eksi 10 bölü 5 yani 6 bölü 5 eder. Şahane. A 6 indis 4'ün 6 bölü 5'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Evet bu dördüncü terimin değeri. Şimdi ise dokuzuncu terimi yani a indis 9'u bulmamız gerekiyor. a indis 9. Peki şimdi ne yapacağız? n gördüğümüz her yere 9 yazacağız. Yani n 9'a eşit. 9'u maviyle yazalım. 9'un karesi, şimdi de yeşile geri dönelim. Eksi 10 bölü 9 artı 1. Payda 81 eksi 10 var, paydada ise 9 artı 1 yani 10 var. O zaman bunun sonucu da 71 bölü 10 olacak. Ve bu iki terimi toplamamız isteniyor. O zaman gelen 6 bölü 5 ile 71 bölü 10'u toplayalım. Paydalara eşitlemek için 6 bölü 5'in payını ve paydasını 2 ile çarpalım. Böylece 12 bölü 10 artı 71 bölü 10 oldu. 12 artı 71, 83 eder. Sonuç, 83 bölü 10. İşte bu kadar.